Şimdi, evet yeniden deneyelim. Sotorayı tıkladık, ekledik. Evet. Bir İslam yazalım. az önceki buydu. Cilt şeyini sildim arkadaşlar. Bu sefer bunun ciltli olduğu için, cilderle gelmem için buraya gelmem lazım. Buraya geldim. 3'e 25 yazayım. Okey dedim. Bakın, bu sefer cildi ekledi. Şimdi bunu güncellemek istediğim zaman tıkladım. Evet. Ben burada seçmedim arkadaşlar. Orada bir sorun var artık. Ona şu anda yapılacağımız bir şey yok. Şimdi biyografi eklerken bunları açıklayacağım ama girmişken anlatalım. Bibliografi ekleyeceğimiz zaman, kaynakçı tıklıyoruz. Sonra edit dediğimiz zaman bunu oluşturuyor. Tabii ben şu anda tek kaynak kullandığım için benim bibliografimde bir kaynak var. Ama birden çok kaynak kullanmış olsaydım hepsini yazarı soyadına göre alfabetik olarak bunları düzenlemiş olacaktım. Evet, Ahmet bu şu Simgelerle ilgili soracağım şey var mı? Yok hocam. Yani çok karışık değil kanatına göre. Bilemiyorum yani sanat edeyim. Yok hocam. Evet. Çok değil. Bu simge ve yazılar bunları anlattık. Ee, çalışması için dedik, an önce Bunu da bizzat gördük. Ee, Zotero programın açıl olması gerekir. Evet bu simgeleri anlattık. Buradan seçme. Evet yaptık. Stili seçtik. Evet. Dil ayarlıyor arkadaşlar. Zotero, evet. Bunu Zotero'dan buradan yapacağım zaten söyle. Onu da gösterdim hatırlarsınız. Alıntı yaptık. Evet. Gelişkini tıkladığımız zaman arkadaşlar tekrar göstereyim düzenle, tercihler, gelişmiş, şurada dil ayar var eğer Türkçe değilse normalde arkadaşlar bilgisayarın yönetim dili hangi dili ayarlamansa o dilde olur normalde Türkçe bir Windows'ta otore kurduğumuz zaman otomatik olarak Türkçe seçilir ancak bazen eski şamiliyi düzgün kullanabilmek için e, dil ayarını yönetim dil ayarını e, Arapça yapmak gerekiyor o durumda otore olduğu zaman. Arapça olarak kuruluyor. Bu gibi durumda buradan gelip, buradan Türkçeyi seçmek gerekir. Evet. Dillerde seçtik. Alıntıları gösterme arkadaşlar. Burada yani dipnot, not Yani bunun farkı şudur. Gelelim düzenler, tercihler. Evet. Bunları daha önce anlatmıştım. Bu alıntıya penceresi açılıyor arkadaşlar. Burada dil seçimini az önce söyledik. Burada dipnot bizde zaten otomatik seçili olmuyor. Son not e, seçildiği zaman burada arkadaşlar e, dipnotları ne yapar? En sona ekler ki bu Türkiye'de yani tezlerde, kitaplarda kullanılmıyor. Onu değiştirmememiz gerekiyor. Değiştirse sona ekler. Evet, eğer değiştirsek tabii bizim tercihimize kalmış. Fakat bunu değiştirmemek tavsiye edilir. Evet. Bu sözlük işlemci dedi ya arkadaşlar. Biz e, normalde Türkiye'de Microsoft Word'u kullanıyoruz ama yazı yazmak için, e, kaynak eklemek için normalde Microsoft Word biliyorsunuz, paralı bir programdır. Library Office diye bir program var. Bu ücretsizdir. Yani kişi bunu kullanıyorsa o zaman buradan Bak şimdi biz Microsoft Office'in arkadaşlar, Word'da şurada görüyorsunuz, eklentisi olduğu için bunun için diyor ki tekrar kur diyor. Yani demek ki bu eklentide bir sorun olursa buraya tıklayabiliriz. Eğer Library Office'i programımıza kurmuşsak, onun eklentisi kurulmaması o zaman ne yapmamız lazım? Bunu da kurul tıklamamız lazım ve şu anda bilgisayarımda bu program zaten kurulu olmadığı için orada yapacak bir şey yok. Evet, Word'taki referansları başka bir yazı programına uygun hale getirmek. Arkadaşlar, bunun söylediği, yani çok işimize yarayacak bir şey değil. Yani şimdi şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki siz ofiste bir makale yazdınız, tez yazdınız da, ofisten pişman oldunuz, başka bir yazı programına geçmek istediniz. Dolayısıyla tabii ofiste dipnot eklediğiniz vesaire, biz otoruyla kullandınız diyelim. Bunu başka bir yazı programına çevirmek için Orada bir ayar yapılması gerekiyor. Ben şimdi bu pek pratikte kullanacağımız bir şey olmadığı için bunu geçiyorum arkadaşlar. Evet. Yani bu ortadaki referansları diyor, başka bir programa göre çevirirsen tekrar eski haline getirmek için yapmamız gerekir. Bunu ve kullanmayacağımız için geçelim vakti kullanmak için. Refresh yenile. az önce gösterdim. Yani en son yapılan güncelle demek oluyor. Güncelle anlamına geliyor. Unique Citations'ta alıntıların zotüro bağlantısını kesmek bulabilir. Yani nereye bağlantısı kesmek? Artık zatörü o dipnotu ne yapamaz? Kontrol edemez. Onunla ilgili herhangi bir güncelleme yapamayız. Ancak elle yapmamız gerekir. Az önce görmüştük bunu. Eğer dipnotu tıklayıp da unlik citations'ı tıklarsak önce az önce söylediğim bilgiyi veren uyarı penceresi gelmiyor. Buradan tamamı tıklarsak artık o dipnot silinmiyor ama Zotero ile bağlantısı kesiliyor, artık Zotero onun üzerinde herhangi bir işlem yapmıyor. Diyelim ki oraya eklediğim kaynağın mesela matbaa bilgisi eksikliğe yanlış yazılmışsa artık bunu otomatik olarak sadece Zotero'dan düzelterek refleşe düzeltilmezsin. Yani Zotero ile bağlantısını kestiğimiz bir diplomatu ne yapmamız gerekir? Elle düzeltmemiz gerekir ki bu da tavsiye edilmez. Çünkü tek tek, tek uğraşmak gerekir. Şimdi arkadaşlar Zotero Word eklentisi kurulmama sorununun giderilmesi. Benim başıma gelmedi ama zaman zaman, geçmiş dönemde öğrenciler, hocam biz ee, Zotero'yu kuruyoruz ama işte, eklenti kurulmuyor, gelmiyor. Tabi Word'a arkadaşlar eklenti normalde, ben de otomatik yaptı Bu şey yapmadım, ekli işlemi yapmadım. Ama bu otomatik gelmezse bunu Word'a getiremezsek, Word'da bu programı Zotero'yu kullanamayız. Yani dipnot ekleyemeyiz kaynakçı, oluşturamayız. O zaman burada ne yapılabilir arkadaşlar? Bununla ilgili internetteki e, açıklamalara bakarak iki çözüm yolu önerildiğini gördüm. Bundan kısaca, Ahmet sende bir sorun oldu mu kurduğun zaman? Yok hocam. Olmadı. Eğer olursa yok, yok ekledim hocam. Evet, olursa buraya hızlı geçebiliriz. Birincisi arkadaşlar, ben yine göstereyim, insanlık hali olabilir diyelim. Bakalım. Birincisi arkadaşlar, Word'un menü çubuğunda dosya seçenekler tıklanır. Altından eklentiler tıklanır diyor. Evet. Dotcom yazısı olur. Dosyaya geldik. Gösterleyim. Seçeneklere geldik. Şunu söylüyorum. Word'an diyor eklentilere geleceksiniz diyor. Geldik arkadaşlar. Eklentilere geldikten sonra şöyle bakalım. Altından Zotero Dotum yazısı. Bakalım bunu görelim. Bak şunu gördüm. Bak şuradan bunu seçeceğiz arkadaşlar. Sonra şu yönetten neyi seçmemiz lazım? Şu yönet dediği kısım burası. Sonra yönete geleceğiz. Oradan. Word eklentileri seçilip git tıklamamız lazım. Önce Zotero Dotum tıkladık. Sonra yönete geldik. Word eklentilerini tıkladık arkadaşlar. Ondan sonra şu karşısına git tıkladık. Sonra ee, açılan pencerede Zotero dotum yazısının olması gerekiyor. Bizde var arkadaşlar. Yazılar ama seçil değilse bu başlık yani şöyle yazılar seçil değilse bunu tıklayarak başını seçmemiz gerekir ve Word'u yeniden başlatmak gerekir diyor. Birinci şey kolay değil ama çok zor değil. Yok hocam. Yani ne yaptık? Çünkü bundan çok muzdarip olan Geçmişten'de öğrenciler oldu. Dosya, seçenekler, efendim, eklentiler, Zotero dot seçiyoruz. Sonra yönetten Word eklentileri git diyoruz. Burada bu yazı seçildi değilse bunu seçip, ondan sonra Word başlatıyoruz. Birinci çözümümüz bu. Burada da bunu evet, burada da bunu resim olarak az önce gösterdim, gösterdik. Sonra geçelim. İkincisi Zotero klasındaki Zotero adlı iki dosyayı Word'un başlangıç klasörüne kopyalamak. Bu biraz ee, uzmanlık gerektiren bir şey arkadaşlar. Yani biz bir programı Windows'a kurduğumuz zaman genelde bunu ne yapıyor? C sürücü içerisinde gelelim bilgisayar C'sine. Ben buraya eklemişim onun için geldim. Siz de burada değilse ne yapacaksınız? E, bilgisayar dev simge olurdu. Bunu tıklayacaksınız. Buradan C'yi tıklayacaksınız arkadaşlar. Burada bakın bir program files var. Bir de program files çarpı 86 var. Yani gördüğüm kadarıyla çoğunlukla bunun içerisine kuruluyor. Ne yapacağız şimdi buradan? Program files klasöründe Zotor'un klasörü. Buraya geleceğiz. Buradan Zotor'u bulacağız. Burada harf sırasında yazar alalım. Zotor'u arkadaşlar. Ondan sonra burada extension Altı Klasör. Extension'i bulduk. Evet, onu bulduk. Bunun içerisinde arkadaşlar evet şu dosyayı bulacağız. O dosyada bakın şu, değil mi? Yani bu, bunu geleceğiz. Bunun içerisinde arkadaşlar içinde Install adlı bir klasör var. Şu gördüğünüz gibi. Bu klasörü diyor. Tıklanır. İçindeki evet, yok şunu tıklayacağız. Yanlış söyledim. İçinde Zotora yazan bir şey var. Orada benziyor dikkatcinsin. Simgesi. Evet, aynı e, bilgisayara kurulu bu arada uygun olanı kopyalanır. Ki uygun bende ben de tek var. Hani iki tane olsa uygun seçmek lazım. Bunu kopyalayacağız arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Kopyalanır diyor. İkinci Yol ise Word 2007 ve sonrasını şimdi kopyalama Word'un evet. Ha, i̇ki dosya varsa arkadaşlar. İlk dosya diyor 97 ayıktır. Word 97 bu bir sürüm çok eski sürüm. Ben bunu geçmiş yıllar önce kullandım. İlki diyor 2009 yani Office Word 2097, 97 ye 2003 ayıktır. İkincisi ise 2007 ve sonrasını yani bizler bunu kullanacağız. Sonra bunu arkadaşlar. Şu yere gideceğiz yani. de users var. Gelelim C'ye arkadaşlar. Bakın users bu. Bazen Türkçesi olur. Kullanıcılar olur. Bakalım benimkinde users geçti. sizde de kullanıcı da olabilir. Tıklayacağız bunu. Ondan sonra aptataya gideceğiz. Ondan sonra arkadaşlar roaming diye bir şey olacak. Bende aptatada bu gözükmedi. Evet. Acaba... Niçin gözükmeli diye bakıyorum. Evet. Başka da yok. Acaba şunu mı tıklamam lazım? Burada da gelmedi. Evet. Ortakta olabilir bakalım arkadaşlar. Ortakta var mı? Yok. Ahmet, sende bir tıklar mısın? Var mı? Roaming diye bir şey olması lazım. Şu anda bende çıkmadı. Bilemiyorum. Nerede Sen hocam? Bilgisayarında bir, bu şu yolu bir açabilir misin bilgisayarında? Yani C'ye gideceksin. Şu anda C'deyiz. Ondan İki sonra değil, hocam. kullanıcılar, user veya kullanıcılar olabilir. Onu tıklayacaksın. Ondan sonra kutlayacaksın. E Aptata'ya tıkla dedi ama benim de Aptata'da o dediği şey gelmedi. Yani şurada Microsoft yok. Acaba belki şunun içinde olabilir mi? Bende görünmüyor hocam. Evet. Bende görünmüyor. Acaba gizli mı gizli gözüküyor. Evet. Yani bu normaldi arkadaşlar. Ben bunu önceden bakmıştım. Vardı ama şu anda Evet. Aptata'da yok. Sen neden de yok Ahmet? Yok hocam. Yani Aptata'ya girdik. yok Evet Obtata. Evet var Demek ki bak ben de şeyin için devam et vefa içinde şimdi default'u tıkladım. aptata geldi romanik geldi Evet şimdi geldi Microsoft geldi. Ondan sonra mesela burada Word olması lazım. Burada Word yok var. Evet. Neticede buraya bunu yapıştırmamız lazım. Ben bunu önceden yapmıştım. Burada resminde koymuşum. Ee, bu vardı ama artık şu anda niye yok? Bilemiyorum. Evet. Şimdi gelelim. Evet, gelelim şimdi dipnot ekleme. Az önce bundan bahsettim. Zotor'u açık olması gerekir dedik. Şey, şimdi klasik veya modern ekleme, görünme, aktif etme. Bunu az önce söylemiştim. Ne dedik biz? Zotor'u kurduğumuz zaman ilk etapta ne olur? Modern çubuk dediğimiz şu kırmızı çubuk açılır. Eğer biz bundan Z'nin karşısına klasik görünme geçebiliriz ama eğer biz bu modern görünümü istemiyorsak da ilk etapta doğrudan şey açılmasını istiyorsak, yani klasik görünüm açılmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Ya üstteki document preferences'ten tıklayıp oradan başka bir sözlük işlemcisine geç var. Evet az önce arkadaşlar, dil, dipnot, sonnot burada şeyler var. Biz Zotero'nun şuradan bakınca onu göremedik arkadaşlar. Şurada bakın o seçenekler yok. Yani stiller var ama bizim Word'daki şeyi seçtiğimiz zaman dipnotunu eklesin. Son notu tıklarsak belgenin sonuna ekler. Yani sayfa altında göremeyiz. Evet şimdi başka bir sözlük işlemisine geç. Onu tıklamayacağız arkadaşlar. Şey yapacağız, Alıntı yap'a gelelim. Düzenle, tercihler, alıntı yap. Sözlük işlemcileri. Şunu tıklamamız lazım. Bunu tıklarsak ne olur? Ee, otomatik olarak klasik görünüm açılıyor. Deneyelim. Açıldı. Evet şimdi geçen, az önce arkadaşlar modern görünümü gösterdim. Yani modern görünümde. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Modern görünümden klasik görünüme geçiyoruz ama ben klasik görünümden modern görünüme geçecek bir seçenek göremedim. Herhalde yok olsaydı çünkü buradan her tarafa baktım böyle bir şey yok. Şimdi biz tekrar bunu iptal edelim. Bu işlemler biraz yaparsak elimiz alışır arkadaşlar. Şimdi modern görünümde anlatmadığım şey kaldım diye bakıyorum. Modern görünüm açtığımız zaman buraya yazar veya kitap adını yazarak değil mi? Mesela Mustafa diyeyim. Yazar veya kitap adında varsa bak çıkıyor. Buradan buluyoruz. Bulduğumuzu tıklıyoruz arkadaşlar. Sayfa numarasını yazıp Enter'a basıyoruz ve bizim dipnotumuzu ekliyor. Bak gördüğünüz gibi ekledi. Şimdi Evet şu anda arkadaşlar bunu tıkladığım zaman bir sorun veriyor. Normalde bunun seçili olması lazım. Şimdi modern görünümde arkadaşlar elle cilt ekleyemiyoruz. Elle cilt ekleyemiyoruz. Onun için yapmamız lazım. Klasik görünme geçmemiz lazım. Şimdi başka klasik görünümde yapacağımız ne var? Bakalım. Evet, eklediğimizi silerim ki şeyimiz karışmasın. Evet. Klasik ve modern görünüm aktif etmek, bunu söyledim arkadaşlar. Az önce size de gösterdim. Buraya göre gidelim. Modern dipnot ekleme görünümü kullanarak, dipnot eklemek. Buradan bakalım, anlatmadığımız varsa onları anlatmaya çalışalım. Tek cilt veya künye bilgisi kısmına cilt rakamı yazılmış, birden fazla ciltli kitabı dipnot eklemek. Şimdi arkadaşlar modern görümle kalarak cilt ekleyemiyoruz. Bu durumda arkadaşlar modern görünümde tek cilt eserler ekleyebiliriz. Onu nasıl ekliyoruz? Onu tıklıyoruz ve sayfa numarasını yazıyoruz. Çünkü cildi yazsa kabul etmiyor. Bir de şu var. Az önce göstermiştim. Çok ciltli bir eserin tek tek cilt kısmına yani şuraya gelelim herhangi bir eseri görelim. Mesela diyelim ki bu eser ciltli bir eser olsun. İşte şu cilt kısmına cilt rakamı 1, 2, 3, 4, 5 neyse yazılmışsa bu durumda arkadaşlar cilt rakamını otomatik zotora eklediği için biz sadece sayfa numarası yazmamız yeterli olduğu için böyle bir kitabı buradan ekleyebiliriz. Çünkü buraya az önce e, Ahmet hatırladı ne bir örnek vermiştik dördüncü ciddi bir eserin. Onu otomatik evet. ekliyor. Mesela biz e, Bu Karaman burada. Şimdi bunu iki yapmışız arkadaşlar. Gelelim İstanbul Fakultu eserleri. Karaman dedik. Olduk. Şimdi buraya ben bunu nasıl ayıracağız bilemiyorum da veya şu başına artık koyayım oradan ayrılalım. Şu anda deneme yaptığımız için. Evet şimdi ben buraya cilt kısmını örneğin Muhayyettin Karaman bu eseri, İslam Işıl'ı bilmesi iki cilt olsaydı ben buraya da örneğin birinci cilt diye kaydederken yazsaydım. Şimdi tekrar bunu ekleyelim. Bu durumda bunu modern görünümden ekleyebilirim. Tıkladım. Ondan sonra buraya artı karaman yazdım. Gelmesi lazım. Gelmedi mi? Evet karaman geldi. Bak buraya mesela 55 yazdım. Enter'a bastım. Bakın dipnota cildi kendisi ekledi. Nasıl ekledi? Şimdi ben buraya kaydederken yazdım. Evet, bu husus anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Yani bu... Yani bir tereddütün bir şey kalmadı değil mi? Yok hocam. Yani çok ciddi şeyler de bu şekilde yapacak. Yani çok ciddi şeyler eğer cildin karşısına rakamını yazmışsak bu şekilde olur. Ama bunu rakamını yazmamışsak, sildim bunu. Evet, Refresh'e basayım. Bak, cildi sildim. Buradan cildi kaldırdı bu. Şimdi bunun şu anda bende hata veriyor. Bir başka word belgesi açayım. Şimdi bunun burada seçili olması gerekiyor ama Seçmedi. Yani işte orada bir hata oluşuyor. Başka bir word açayım. Bakalım. Olacak mı? Evet. Şuraya ekleyelim. Diyelim ki bir şeyler yazdık, yazdık. Zotroy'u tıkladık. Evet, 55 dedik. Tamam, buraya ekledi. Şimdi tıkladım. Bak, bunda gel. Demek ki ben o kitapta sorun yapıyor Gördün mü Ahmet? Evet şu. An. Yani şu anda zaten böyle yapması lazım. Olmazsa ben şey yapayım. Yani. Ee... Buradan. Buradan ekleyelim. Word bölgesi üzerinde ekleyelim ki sorun yaşamayalım. Tamam. Bunu da da biraz böyle aşağı doğru getirelim. Hem dipnot rakamını hem de ikisini beraber şurada görme imkanımız olsun. Tamam. Demek ki bakın bu geldi. Mesela öğrenemindeki ben sayfa eksik yazmışsam ne yapabilirim? Buradan düzeltebilirim. Şimdi burada bir incelik daha var. Şimdi bu çubukta ne yaptık? Direk şuraya cildi yazsak bu kabul etmiyorsa. Bunu silelim. Ama bunun üzerine tıkladığımız zaman tekrar yapayım. Üzerine tıkladığımız zaman bir pencere açmıyor. Buraya yazayım. 1.55 Enter'a basayım. Bak yine ekleniyor. Ve ekledim sana. Demek ki Ahmet bu şeyden yapabiliriz bunu. Yani eseri seçtikten sonra üzerine tıklarız. Açılan yerden Burayı ekleyebiliriz. Burada tabii birçok seçenek var. Bunları bile kullanmıyoruz. Ben buna tek tek baktım ama şimdi bu kadar uzakmamıza kanaatimize gerek yok. Evet. O önek, sonek yazarı sakla. Birazdan bunu şey yapacağız. Şu nedir? Abi, İslam hukuku fıkıh lavda aç diyor. Hocam Zotero şey değil mi? Grubu hocam? Benim Zotero'da bu kitap İslam hukuku grubunda eklenmiş. Onu göstereyim. Aynen. Tıklarsan tabii. Zotero'dan onu seçiyor ama. Şimdi bak şöyle yapayım. Görelim ona dikkat edelim. Diyelim ki ben Karaman bu esen ekledim ama künyede bir eksiklik gördüm. Zotero'dan hani az önce şuraya ara kısmını yazarak buluyorduk ya. Oradan evet. uğraşmak istemiyorsan ne yapacağım? Bunu burada açtıktan sonra üzerine tıklayınca şuraya gelecek alta. Bunu tıkladığınız zaman direkt buradan seçtiriyor değil mi? seçti seçtiriyor. Nerede oldu aynen görünüyor. Evet buradan geldim örneğin buraya yanlışlık neyse onu düzeltmiş olmam gerekir. Evet, tamam. Biz o zaman şeylerimizi buradan ekleyelim. Cilt notlarımızı. Tamam, bunu söyledik. Evet, yazılmasını söyledik. Cilt rakamı yazılmasını da söyledim az önce. Şu anda açılan pencereyi de söyledim, değil mi Mahmut? Şimdi künye bilgisayar cilt rakamı yazılmamış birden fazla ciltten oluşan kitabı e, diplomata eklemek. Evet, şimdi birden fazla kitabı nasıl ekleyeceğiz? Anit? Buna bakalım. Şimdi geldik buraya. Karamanı buraya ekledim ya, Anit. olabilir ki daha sonra okurken veyahut da ilk eklerken o bilgiyi birden fazla kaynaklanmış olabilirim. İlk kaynağı ekleyince ne yapacağız? Şimdi bunu eklemek için. Evet. Tamam bunu söyledik. Şu diğer seçenekler diyor. Onları yani şu anda prakta kullanmıyoruz. Onlara ben baktım ama şu anda onlara geçelim. Çok ihtiyacımız yok şeyde Evet. Şimdi Burada ön ek demek dipnotun başına bir bilgi ekliyorsak buraya yazıyoruz. Yani gelip de buraya elle yazmıyoruz Ahmet, Tamam. Mı? Örneğin buraya bakınız eklemek istiyoruz diyelim. Geleceğiz. Buraya ne diyeceğiz? Bunu tıklayacağız. Buraya bakınız yazacağız. Yazdık. Enter'a basacağız. Evet. Bak buraya bakınız ekledi. Gördün mü Ahmet? Evet. Şimdi buraya diyelim ki buradaki son ek nedir? Diplot'un sonuna bir şey eklemek istiyorsak. Evet, örneğin bu konuya ikinci bölümde ayrıntılı değinilecektir. Tamam Ne yazacaksa artık yani. Yazdık. Ondan sonra Enter'a basıyoruz. Buraya geliyor. Tekrar Enter'a basıyoruz. Bak buraya ekleneş. Şimdi ben diyeceksin ki hocam ben bunu elle yazsaydım ne olurdu? Elle yazdığımız zaman arkadaşlar şu olur. İlk anda bir şey olmaz ama refresh'i tıkladığımız zaman güncelleme yaparken Zotoro kendisinin dışında eklenenler algılar ve uyarı verir. Şimdi bunu da deneyelim. geri alalım. Evet şimdi geri alalım. Şimdi burada şimdi geri aldım ama bu çok karıştırdı yönlendirme ekleyelim ona. Evet. 11 dedik. Şimdi buraya bakınız eklemek istiyorum. Şimdi ben kendim elle yazayım. Bak yazabilirim. Yazdım. Şu anda refresh'i tıklayana kadar sorun yok ama şimdi refresh'i tıklayayım. Yok yanlış yaptım. Şu tıkladım. Evet, az önce yanlış yeri tıkladık. Bir daha ekleyelim. Şimdi diyelim ki evet, şimdi buraya bakınız dedik. Bir sorun yok. Şimdi Refresh'i tıkladığım zaman Evet, şu anda uyarı vermesi gerekir. Vermiyor. Yani Ahmet şu anda normalde olmaması gereken Bir şey oluyor. Ayrıca bakınız diyelim. Dedik. Evet, şimdi bunu zaman burada bir değişiklik yapalım. Şöyle bir şey eklemiş olalım. Evet. Aradığımız şey buydu. Şimdi arkadaşlar yani önceden bu başa ve sona eklediğimize uyarı veriyordu. Şu anda vermedi artık. Tabii program güncellendiği zaman ya bu özelliğini değiştirdi ya da şu anda benim Word'ta bir problem oluyor. Aslında bilemiyorum. Normalde biz Zotero dışında bir değişiklik yaparlar, refresh'e basarsak. Bakın burada diyor ki siz bu alıntıyı diyor, Zotero oluşturduktan sonra değiştirmişsiniz. Değişikliğinizi korumak ve gelecekte güncel engellemek ister misiniz? Eğer korumak istersen ne oluyor? Artık bir sonraki refresh'i tıkladığın zaman bu dipnotu Zotero artık güncellenmeyecekler listesine alıyor. Bunu güncellemiyor. Bununla ilgili Zotero üzerinden otomatik güncelleme yapamıyorsun. Evet'i tıklamak, yeni alıntı eklemeniz, sütü evet durumunda. Evet, evet tıklarsak arkadaşlar, bunu artık zetora güncellemeyecek. Hayır'ı tıklarsak, yaptığımız geri gider. Şimdi buraya dikkat edelim. Ben böyle artı artı eklemiştim. Şimdi hayır diyeyim. Hayır dersem o yaptığım değişiklikleri geri alır. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Yani burada neyi gördük? Eğer sen bir Word'un bir deneyebilir misin? Eller yazsan sen uyarı verecek mi? Refleşe tıklanabilir. Bir deneyim hocam. Bir dene bakalım. Çünkü önceden uyarı veriyordu, şu anda vermedi. Bazen bu programların özellikleri güncellendikçe program versiyon yükselti değişebiliyor. Evet. Önce Zotero ile ekle, sonra da başına veya sonuna bir açıklama, bir şeyler yaz bakalım. Refleşatif ile. Efendim. Dosya açık olmayınca, eee, açacaksın. Vallahi buradan çalışmaz. De... Evet. Seni o zaman siliyor Evet. Biraz yavaşlama vardı hocam nedense. Bilgisayardan oluyor. Tamam, hızlıca deneyebilirsen bir iki harf yaz bakalım ne olur. Evet, ön örnek eklemeden bahsettik, son eklemeden bahsettik. Evet bir de yazarı saklamak var burada. Onlardan bahsederim sen bir denemeni yap. Hocam öneke bir şey yazıyorduk değil mi? Herhangi bir kelime bakınız yazmışız mesela. Belki. Tamam. Ee, yazdım önce, hocam. Şimdi refresh'e bas. Yani şu an tıklamadım mı? Enter'e basmadım mı? Refresh'e basmadım Hayır. E, Enter'a, hayır. Önce şöyle. Önce bir dipnot ekle. Zotör Tamam. Sonra yaz. Ekledim hocam refresh e şu an. E, refresh'e bastım hocam. Uyarı veriyor mu? Uyarı vermedi hocam. Yok. O zaman demek Uyarı ki vermedi bu işlemi aldık arkadaşlar. Yani, yani ön, ön eke bir şey yazdım hocam. Enter'a bastım. Dipnotu Hayır bir şey yazdım. Sen bir tek şey. elle dipnota yazacaksın. Ha bir dakika hocam. hocam onu yazarsak Tekrar bu fotoğraf için eklediğimiz için bir sorun yok orada yani. Ee, bir dakika Böyle. hocam. Tekrar yazayım. Bir Ee, şeye yazdım hocam dipnota tamam şimdi ee, refreşe bas evet hocam Hiç uyarı, Yok, uyarı vermedi, hocam. Tamam. Yok, vermedi hocam kabul etti anladım buradan şunu anladık arkadaşlar şimdi bu dipnotun üzerine tıklıyorum bakın ile eklediğim kısım otomatik koyu kahverengine boyanıyor benim eklediğim zaten bunun dışında gördün mü? o dışında kalıyor evet, tamam. evet Demek ki biz şunu anladık. Zotero ile dipnot eklediğimiz zaman koyu kahverengiye boyanan, Zotero'ya ait olan, yani Zotero ile eklenmiş bilginin içerisinde değişiklik yaparsak uyarı veriyor. Onun dışında yaparsak ona bir şey demiyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi bunu siliyorum. Bakınızı şeyle ekleyeceğim. Dur yanlış. Şimdi bunu Tıkladım. Önekli ekleyeceğim. Enter'a bastım. Bakın. Zotero'yı eklediğim zaman o bakınız kısmında seçiliyor. Gördün mü Ahmet? Evet hocam. Ya yani bu farkı anlatabildim mi bilmiyorum. Evet hocam. Yani, biz... yani hocam şeyi kullanmak daha iyi sanki. Zotero'dan e ne ekleyeceksin orada? Onu hem şeye almış oluyor. Tamam. Şimdi gelelim birden fazla bir iki ve 3 kaynak eklemek. Bu mesela buraya bir kaynak da eklemek istiyorum. Geldim. Buradan yine yazarak tabii çubukta yazarakmamız lazım. Ne diyelim mesela ve ayet diye Muhammed çıkacağım. Mesela geldik bunu ekleyeceğiz. Bak tıklarım. Bunun da sayfasını yazarım. Enter'a basınca bak iki tane oldu gördün mü? Evet Hocam bu iki dipnot not arasında e, noktalı bir gürtelikler mi bu koyuyor? Ekliyor. Ona biz hiç karışmıyoruz. Zaten tamam. Biz sadece yapmamız gereken e, doğru eseri seçeceğiz. Sayfa numarasını yazıyorsak, cilt numarasını doğru yazıyoruz. Onun dışında bir şey yapmamız gerekmiyor. Diyelim ki buraya biz daha sonra bir eser daha eklemek istedim. Ya silmek istedim. Şuradan pişman oldum örneğini anladım. O zaman ne yapacağız? Silmek istediğimizi buradan tıklayıp Backspace yazıyor bak şeyde, delin altında bende. Yani backspace tuşu var bilgisayarda. Onu yani önce sileceğim şeyi bak mesela bunu da silmek istiyorsam tıklıyorum. Buna basacağım. Sonra Enter'a basarsan Refresh diyelim. Bunun silmesi lazım Silmedi. Bir daha unutmayın. Evet. Sildik. Tamam Enter'a bastık. Evet, bu senden sendenler misin Ahmet? Bunu silmesi lazım. Yani bunu şu anda sildik. Evet, enter'a bastık. Onu sildi. Tekrar bunu da silelim. Enter'a bastık. Evet, bunu silmedi. Normalde bunu da silmez. Sıfır silnedir. Ee, ama yani, şey, dipnotu silseniz diye. hocam. Efendim, hayır onu silersek olur da ha, tabii dipnot rakamı tek kaldığı için belki silmemiş olabilir. Evet, o yani zaman diplomasi direkt siliriz. silersek aynı direkt siliriz. silinir yani. zaten. Heh. Yani başka türlü zannedersin gitmez hocam çünkü. Evet. Şimdi geldik. Baştan eklerken aynı yolu yapıyoruz. Diyelim ki hasta yazalım. Bir şey çıktı. 13 dedik. Bak, rakamı yazınca seçiliyor. Tabii bunun üzerine tıklarsak şurada önek, sonek, sayfa yazmak. Ha bir de yazarı sakla var Ahmet. Onu da göstereyim. Şimdi bunu ekledim. Enter'a bastım. Şu anda bir e, sorunla diyor. Sorun giderme sayfasını açıyor. Kendisi ötürü de. Evet. Tekrar yazalım. Oluş diyelim. Enter'a basalım. Şimdi burada Ali Aytem ve diğerler diyor. Yazar VD kısaltması ne zaman kullanıyor? Hatırlıyor musun? Kuralını söylemiştik önceden. Yok hocam. İçnat sistemine göre VD kısaltması. Yazarlar 3 veya daha fazla ise ilk yazar yazılır. Gerisi için VD kısaltması kullanılır. Evet hocam hatırladım. Pratik neydi? Seçtik. Şuradan kitaplığımı aç dedik yazarı seçti. Bakın bunu kimler yazmış? Bir, iki, üç, dört kişi yazmış. Bak burada görüyoruz. Gördük mü? Hocam daha fazla olsa yine burada isimleri geçer mi? Şöyle işte. İsnat sisteminin kuralı o şu anda. İlki geçiyor. Diğerleri geçmiyor. Ha künyede var. Yani künyede kaydına burada geçmiyor. Artıya basarak <gülüyor> yapabiliyoruz. Şimdi yazarı sakla demek. Bunu seçersek yazarlarını göstermiyor. Tıkladık. Ben Tekrar bastım. Bak, yazarı göstermedi, görüyor musun Ahmet? Yani olur ki herhangi bir nevden, nedenden dolayı, tabii İslam Sistemi'nde benim şu anda hatırladığım yazarın saklanması, gösterilmemesiyle ilgili bir kural yok. Ama ileride olursa belki kullanır veya başka stil olabilir bilemiyorum. Buraya tekrar geldik. Yazarı saklanın başındaki kutucuğu açarsak, Enter'a basıyoruz, tekrar enter'a basıyoruz. Bak, tekrar geri geldi. Tamam mı? Bu anlaşıldı mı? Evet. Yani şu anda birden fazla eser eklemek istiyorsak ne yapıyorduk? Bir eser ekledikten sonra tekrar ikinci eseri buluyoruz. Tekrar hasta bir yeri hasta bir başka eser var mı? Bakın. Kronik diyor. On Bak onu da ekledim. Bu şekilde istediğimiz kadar bunu ekleyebiliriz. Sonra bunu diyelim ki üçüncü eser ekleyeceğiz Ahmet. Şu anda imlecin yanıp söndüğü yere ekler ama ben oraya değil de buraya eklemek istiyorsam burayı tıklarım. Şurayı tıkladım. Bir boşluğa bastım. İmlec buraya geldi. Şimdi bir şey daha bulayım. Evet, başka yok mu? Neyse. Başka çıkmadı eser. Başka bir şey yazıyorum buraya. Ne diyelim? Sabır diyelim bakalım, sabır. Evet. Bunu tıkladık, fazla. bunu eklemek istedik. 22 diye bastım, bak bunu ortaya ekledim, gördün mü? Bu işlem nasıl yapıldı, anlaşıldı mı? Evet. Yani şunu demek istiyoruz, biz modern çubukta e, dipnot birden fazla e, kaynak ekleyeceksek, bir kaynak ekledikten sonra Mesela bir kaynak da buraya. Evet, bunu tıkladık. Şimdi kaynağı ekliyoruz. Şimdi yeni bir kaynak eklerken imleç en son dipnottan sonra yanıp sönüyor. Eğer biz sona ekleyeceksek zaten olduğu yerde bunu ekliyoruz. Ama aralara eklemek istiyorsak eklemek istediğimiz yeri şöyle sorunu tıkladıktan sonra tıkladıktan sonra Enter'a bas, basıyoruz. Dur aşağı gitti olmadı. Şöyle şuraya balsın. Evet. E, dipnotun başını tıklıyoruz şöyle. Sonra da biraz çok olduğu için problem oluyor. Şöyle Şimdi burada bu, bu şekilde yapıyoruz. Abi. Burada soracak bir şey var mı? Yok hocam. Bu sanıyorum. Evet. Tabii şuraya tıklarsak bu pencere açılıyor. Hepsi için bu geçerli. hepsini görebiliriz. Şimdi bu aktaşı aldım. Buraya sürükledim. Abi. Bak böyle de yerini değiştirebiliyoruz. Gördün mü? anlaşıldı. He, mı? tabii. Sıralama aynı değil. Sıralamayı değiştirmek istiyorsan modern görünümde tıklıyorum ve fareyle sürüklüyorum. Nereye götüreceksen oraya bırakıyorum. Evet. Bu şekilde de. O zaman sana bir soru sorayım Ahmet. Hipnota Görünce. birden fazla kaynak ekleniyorsa sıralaması neye göre yapılması gerekecek? Sıralaması neye göre? Evet, anlayışla yapıyoruz. Araştırma yani şey olabilir mi hocam? Ee, harf sıralamasına göre. Yok. Genel Kur'an e, ilk yazılan eser yani yazılış, yani önce yazılan önce verilir. Genel kural budur. Tarih. Tarih çünkü niçin bu şey yapılır? Çünkü Hı. sonraki yazılanlar önceki, sonraki müellifler öncekilerden etkilenirler. Dolayısıyla e, en eski yazılanı en başa vermek gerekir. Genel kural budur. Diyelim ki bir dük nota İmam Şafii'den ve İmam Gazal'den kaynak vereceğiz. Şimdi kim önce yaşamıştır? İmam Şafii. Dolayısıyla İmam Şafii'nin İmam Gazal'den etkilenmesi söz konusu değildir. Aynen. Onun için önce İmam Şafii'nin eserine sonra da İmam Gazalı'nın eserine atıf yapmak gerekir. Bu ilmi açıdan da daha uygun sanki hocam değil mi? Tabii işte ilmi açısına uygun olduğu için zaten böyle yapılması gerekir. Aynen. Hmm. Tamam yeah. Evet, modern çubukla ilgili bakalım. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı? Yazarı saklamayı gösterdik. Kitaplığım açı. Ya bu kitaplığım derken e, bu kitaplığımdan kasıt ne olabilir Ahmet? Bizim normal Zotero'daki kitaplık hocam. Şimdi bak şunu kastediyor. Şöyle bir enter'a basayım. Biraz bir kapansın. Evet, şu kapansın. Tamam. Şu kitapları. Ya yani bu şöyle diyelim Ahmet. Geldik buraya. Herhangi bir esere tıkladığımız zaman eğer o eser kitaplığın başlığı ise bu da kitaplığında aç gözükür. Tıklarız. Az önce göster Bu eseri seçiliyordum. değil mi? Eğer o eser, az önce daha, gibi. Olur. Eğer bu eser şu gruplar içinde olursa o zaman grup, grubun adı çıkar. Mesela şu eseri bir ekleyelim dipnota. Hani. Örnek olsun. Bak şu anda son eklemek istiyorsan dipnotun sonundaydı imleç, Bir boşluk tuşuna bastım. Bunu seçtim, bak burada Dicle İlahen Temel İhsan'da, şeyin adı gözüküyorsa gördün mü? Bunu seçtim, evet. Enter'a bastım, bunu ekleyemedim. Ekledim, eklemedim, anlayamadım. Hangisini seçtik? Bunu seçtik herhalde. Diplota geldi mi? Gelmedi. Debus'u geldi. Herhalde biz diğer Hikmur'a sarktı. Şöyle yapalım. Evet. Gelmiş biz uzak, uzun olduğu için görememişiz. Zahmet çıkar. Gelsin. Tamam. Bak şuraya eklemiş. Gördün mü? Şimdi bunun üzerinde tıkladığım zaman, bak buradaysa ne diyor? Dicle ilahya yazısı çıkıyor. Tamam mı? Yani hangisi varsa o çıkıyor. Ya ne demek? Bunu tıkladığım zaman Zotora'da, tabi önce ben başka yere tıklayayım şöyle. Şöyle gelsin, bu Zotora'ya dikkat edelim. Geldim buraya. Bir kitapla naaş dedim, bakın. Şimdi şurada, şöyle bir Bakın, Dicle hayatı seçti. Dicle İlahi içerisinde o kitabı seçti. Yani o kitaba kolayca Zotora'dan ulaşmak için bu yolu kullanmamız lazım. Bu anlaşıldı inşallah. Evet. Birden fazla kaynak eklemeyi söyledik. Daha sonra da kaynak ekleyebiliriz. sonra ekliyorsak zaten imleç sonunda oluyor. Başını eklemek istiyorsak Home tuşuna basarız veya altta diyor Ok tuşuna basarak imlecin başa gelmesini sağlamamız lazım. Yani şöyle Ahmet bunu tıkladım. Şu anda imleç otomatik sonunda oluyor gördüğüm gibi değil mi? Bunun başa otomatik geçmesini istiyorsan Home tuşuna bastım, buraya geldi. İkinci ikinci satıra mı gelmiş oldu? Bir daha şuraya tıklayalım. Home dedik. Buraya geldi, evet. ve da diyor bu ok, geri ok tuşu var. Ona basmak gerekiyor. Bu şekilde gelebiliriz. ve da elle de bunu e, tıklayabiliriz. Değil bunu Onu söylemiştim az önce. Burada bir soru var, sorabilirsin. Ortaya tıklamak istiyorsak yine bu okları kullanarak da gidebiliyoruz. Bakın, şu anda buradayız diyelim. Bakın oku kullandım. Bak şu anda okla geziyorum. Ahmet İmle'yi takip edebiliyor musun? Bu evet, şey hocam. oklar var. Bak onu kullanarak sağa sola bir üst satıra, alt satıra geçebiliyorum. Ben yukarı ok da olmuyor. Zaman. Eğer birden fazla satıra yayılmasın şey bu durumda bunu da kullanmak mümkün olur. Burada anlaşılmayan var mı? Yok hocam. referans bilgisi dışında elle bilgi eklemek. E, bir kaynağı devremesi içinde olmamak koşuluyla, az önce bunu söyledik, eklersek buna bir sıkıntı vermiyor. Eğer referans bilgisinin içine eklersek, az önce denemiştik, e, uyarı veriyor Dipnota kaynağının sayfa numarasını değiştirmek, o da nedir? Nasıl değiştireceğiz? Ahmet? Az önce anlattık. Mesela diyelim ki, e, ekle üzerinde işlem yapmak için ne yapıyorduk? Önce o dipnotu tıklıyorduk. Sonra edit citation'ı tıklıyoruz. Bu açıldığı zaman diyelim ki bunun hangisinin sayfa numarısını değiştireceksem onu tıklıyorum. Burada onu ne yaparım? 99 yaparım. Aktaş. Sonra enter'a basarım. Bir daha bastığım zaman bu değişir. Tamam mı? Bu anlaşıldı mı? Evet. Evet. Mesela Ayşe, Zeynep, Bal buna ne eklemişiz? 15 eklemişiz. Bunu diyelim ki sonra baktık ki 25 yazacağımızı 15 yazmışız. Bunu ne yapacağız? Yani buradan şu sayfa yerine 25 yazacağız. Enter'a bastık. Bir daha bastığımız zaman bak bu 25 oluyor. Bu sanıyorum kolay bir işlem değil mi? Evet. Tamam. Sayfayı değiştirebiliriz. Kaynak çıkartmak için şu backspace tuşuna basıyorduk. Mesela az önce gösterdim. Tekrar göstereyim. Şu anda Bex göçüşüne bastım. Bak sırayla her bastıkça bir kaynağı siliyor. Gördün mü? Evet. Bu şekilde en son Enter'a basacağız. Ve bak kaynaklarımız bir kısmını sildiğimiz için azaldı ama burada az önce neyi gördük? Son kaynağı silmiyor değil mi? Bir daha deneyelim. Sildik, sildik. Bunu sildik. Son kaynağı da silerse kabul etmiyor. Onu artık nereden silmemiz lazım? Onu şu dipnot rakamından silmemizi istiyor, tamam mı? Aynen öyle. Tamam, bu da kolay sanıyorum. Şimdi geldik, klasik dipnot ekleme, görünümü kullanmak. Şimdi klasiğe modernden geçmek için az önce söylemiştim. Şu Z'nin oradaki üçgensini silgesi tıklayıp klasik görünüm diyoruz. Eğer biz Sürekli klasik görünümü kullanmak istiyorsak, yani modern açıp sonra oradan e, klasik tıklayıp oraya geçmek istemiyorsak ne yapmamız gerekiyor Ahmet? Yani bunu... Say teşhine tıkladığınız zaman modern çubuk değil de klasik çubuğun gelmesini istiyorsam ne yapmam gerekiyordu? Hocam iki yolu var zannedersem. Orada bir e, az önce gösterdiğiniz şekilde klasik görünümü tıklarız. Direkt de istiyorum tercihler zannedersin hocam şey yapmamız lazım. Senle, tercihler, Aynen. alıntıya evet. sözlük işlemcilerine oradan klasik alıntı ekleme kullan Bunun adı demek ki bu, bak. klasik alıntı ekleme elini alıntı elini ekleme iletişim olsun. Okay hocam bir şey soracağım. Bu yani klasik şeyi çok gerek var mı? Şimdi yani modern, ben sana anlatayım kendin karar ver. Şimdi sana modu Peki. anlattım. Klasiği de anlatayım. Hangisi kolay gelirse onu kullanayım. Bana göre ben şu anda kişisel olarak klasiği tercih ediyorum. Ama bu zevk meselesi. Tamam mı? Amir? Şimdi klasiği görelim. Bu eklem silelim. Şimdi klasikte, şimdi klasikte ne oluyor Ahmet? Klasikte eserleri arayarak bulacaksan şuraya yazmış. Tamam mı? Karaman dediğin bulmadı. Niye bulmadı? Şimdi bul. Evet. Mesela Karadelik buldum. Şimdi burada klasikte eseri buradan arayarak buluyorsun. Orada modern çubayı yazıyordun. Ayrıca eserin burada nerede olduğunu yani senin e, kitaplı listeni buradan görüyorsun gördüğün gibi. Evet. Onun dışında sayfa numarası modernde de tıklayınca geliyordu. Yazarı sakla aynı, örnek aynı, son ek farklı. Bir de klasikte editörü göster ve çok bu kaynak seçeneği var. Editörü göster demek, mesela önce bunu bir ekleyelim şu kaynağa. 55 diyelim. Okey dedik. Bu kaynağı ekledik gördüğün gibi. Şimdi tıkladım bunu. Editörü göster dediğim zaman işte burada burada da bunun başına sonuna bir düzenleme yapabiliriz. Abi. Mesela bakınız dedik. Okey dedim. Bak, yani örnek sonek kısmını kullanıyorduk ya. Yani orayı kullanmak yerine bir alternatif olarak bu editörü de kullanabiliriz. Burada mesela yazar adıyla ilgili bir kısım değişikliklere izin veriyorum. Mesela şurayı sileyim ben. Şöyle olsun. Et devusi yazayım. Bir kısmını kabul etmiyor musun? Ne Bakayım. Okey dedi. Bak bunu da kabul etti Ahmet. Gördün mü? Yani bunu evet. şu, istiyorum. Biz ee, eklediğimiz dipnot küye bilgiler içerisinde elle değişiklik yapma ihtiyacı hissediyorsak ki, normalde bu ihtiyacın gerek kalmaması, bütün işlerimizi bir eserin küye bilgilerinin yazdığı yerden halletmemiz tavsiye edilir ama istisnai olarak burada hallemediğimiz bir şey olursa, onu demek ki elle, örneğin bunu geri alayım ben. Şu anda diyelim ki bu dipnotta Yazar böyle uzun yazılıyor değil mi Ahmet? Oldu ki ben bunu kısa yazmak istedim. Mesela şöyle yazayım. Et devusi. Yazdım. Refresh dedim. Bak hata verdi. Gördün mü? Geri alayım. Hayır diyeyim. Şimdi ben bunu nereden yapabilirim? Tıkladım. Editörü içine geldim. Bak. Et devusi. Okey dedim. Bakın, bu değişikliği o dipnotun zotoruyla irtibatını kesmeden yapabilir. Bu editör anlatabildim mi Ahmet? Evet. Yani demek ki editörden biz künye bilgisi içerisinde değişiklik yapıyoruz ama benim yaptığım denemeye göre bir kısım değişikliklere izin vermiş Mesela deneyelim tekrar. Buna kabul etti. Bak yazar adını kabul etti. Mesela burada Kitap adında bir değişiklik yapsa şurayı silsek, bakalım ne diyecek. Şöyle yapsak. Bak kitap adında kısaltım, ona da bir şey demedi. Bazen bir kısım bilgilere diyor şimdi, hangisini diyor mesela buradan çevreni silelim. Bakalım ona bir şey diyecek mi? Bak ona da bir şey demedi. Evet. Demek ki biz elle yapacağımız düzeltmelerde editörü kullanmamız bizim açısından en sağlıklısı. Mesela bu Ankara'yı İstanbul yazsam bakalım bunu kabul edecek mi? Evet. Ahmet şu anda ne yazarsam kabul ediyor gördüğüm Tamam, editör anlaşıldı mı? Evet hocam. Ama ben tabii bazı denemelerimde bir kısım müdahalelerime uyarı vermiştim ama şu anda vermedi artık. Niye vermedi bilemiyorum. Bunu gizlemek için şöyle tıklarız. Çoklu kaynak demek Ahmet. İşte klasik pencereden dipnot eklerken birden fazla kaynak ekleyeceksek o zaman şurada çoklu kaynaklar tıklayacağız. Tıkladığımız zaman buraya dipnot eklenecek kaynaklar gelir. Buradan Ahmet ne yapıyoruz? Ekleyeceğimiz kaynağı bulup Okları kullanıyoruz. Buraya getirdim ok. Şimdi bunun geldik sayfası. Geldik sayfasını buraya yazdık. 66 diyelim. Bir de bunu ekleyeceğimi farz edelim. Tıkladık. Buna da 88 diyelim. Tamam. En son okeyi tıklayınca bunlar dipnotu ekliyor. Şimdi buradaki okların faydası var. Şimdi ben bunu ekledim ya Ahmet. Şimdi ekledim. Bunun sırasını değiştirmek istiyorsam okları kullanayım. Diyelim ki bunu dipnottan çıkartmak istiyorsam mini oku kullanmak. Tıkladım, dipnottan çıkarttım. Yani şu oklar, şu aşağı yukarı ok, e, dipnottaki kaynağın sırasını değiştirmek için. Bu bu kısma bakan ok yeni kaynak eklemek için tıkladım, bak ok, yeni kaynak geldi. Bu ok ise ne diyor? Bağlantınıza yaptığınız değişiklikler fark olacak. Evet. Okey diyeyim. Bir bakalım önce buna. Evet. Nereye ekledim numaranı? Bir daha bakalım. Çoklu kaynak dedik. Hızlıca kaynak ekleyelim buraya. 5 diyelim. Ekledik buna. Ciddi kitap kabul edelim. 1'e 55 diyelim. Bir kaynak da ekleyelim ekledik ona. Ona da 88 yap. Okey dedim. Evet bak buraya 3 kaynağı ekledik. Evet klasik görünüm anlaşıldı mı? Ahmet? Evet hocam. Çok zor. Yani çok farkı yok gibi aslında ama. Yani şöyle Ahmet yani benim kanaatime göre e, birden fazla kaynak eklenecekse o kaynakların sırasını falan değiştirme açısından yani yine zevk bu kullanılabilir. Tamam? Artık Evet. E, Geçin modern çubukta kullanmak değil. Ama editörü göster orada yok. Bir farkı o değil mi onun dışında? Bu oklarla yaptığımızı da modern çubukta ne yapıyoruz? İşte klavyeden bir şeylere basıyoruz veya da fareyi kullanıyoruz. Onun dışında bir fark yok. Tamam mı? Evet şimdi modern çubuğu anlattık. Akladığımız bir şey var mı bakalım? Varsayılan yapman yerden yapacağını söyledik. İlk eklenecek eseri ararken şuraya basıyoruz. Onu söyledik. Burada Ahmet, daha önce Zotör'de de göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bu aranacak yerde her şey olursa bütün her şeyi de ararım diyor. Ama başlık ve yaratan yıl seçersek, buraya yazdığımız kelimeyi sadece kitap yazarında ve basım yılında arar. Tüm alanlar ve etiketler dersek bütün alanlarda arar. Mesela bunu seçtik. Karaman yazayım. Karamanı bulmadı. Gruplar tıklayın. Şurada mıydı Karaman? Evet. Buraya yani o zaman her şey değişince bakalım bulacak mı? Değiştiriyorum onu. Evet. Önce demek ki bulacağımız yeri tıklamamız gerekiyor. Tamam mı Şimdi bakalım atladığımız bir şey var mı? Anlatacaklarımız. Az önce gösterdiklerim burada gösteriyor. E, eklenecek eserin ciddi yazmak. Artık bunu diğerine benzer şekilde elle yazıyoruz. Şuraya yazıyoruz Ahmet Bey'in gibi. Şu sayfadaki diğer seçenekler işte kitap, bölüm, şekil, yaprak, sayı, satır, cilt. Yani bunları tıkladığımız zaman e, ama biz bunları isnat sistemini kullandıkken yani burayı kullanmamıza gerek kalmıyor. Yani bunu elimizde ihtiyaç olanları yazıyoruz. Önek, sonek ve yazar sakla az önce bunları söyledim Ahmet Editörü göstergizde yani o dip noktayı düzeltmeyi buradan yapabiliyoruz. Buradan yaptığımıza genellikle uyarı vermiyor. Ama bazen benim denememde kabul etmedikleri de oluyor. Artık kabul etmediğine bir şey yapamayız. Evet. Çoklu yayınlar az önce söyledim hatırlarsan demin şu çoklu yayın yazsın tıklamıştık sol tarafta. Oradan ekledik şu oklar da anlattım az önce. Burada resimde görüyoruz. Evet, kaynakların sırasını değiştirme yine şu oklarla yapıldığını az önce göstermişim. Anlaşıldı mı Ahmet onlar. Evet hocam. Yani, zaten, yani şuradan ee, tekrar göstereyim. Şu okları kullanarak mesela şu anda bakın Ahmet Cevdet Paşa sadeleştirilmiş. Sonra yazmışım. Bunu yanlış yaptığımı fark ettim. Geldim buraya. Okla bunu en başa götürdüm. Okey dedim. Bakın şu anda Ahmet Cevdet Paşa en başa geldi. Yani buradan kolayca bunu değiştirmemiz mümkün olmaktadır. Şamile'yi kullanıyorsun değil mi Ahmet? Nasıl hocam? Şamile'yi bırakmadın değil mi anlatmayı bitirdik diye? Ee, yok hocam. Tabii. Ben şimdi bir Şamile'nin üsası buldum Ahmet. 55 bin küsur kitap var. Güncelemeyle indiriyor. Evet. Şu anda onu indirmeye çalışıyorum. Hmm. Tabii çok bir kitap. Son var. şeyde mi? 5 bin küsur. Kitap mı eklendi? Abi? Efendim? Sadece kitap mı eklendi hocam? Hayır, bunu bilen <gülüyor> de yapmış, e, bu resmi Şamile'deki kitaplara ilave kitaplar eklemişler. Nasıl oluyorsa, o yani onu yapanlar direkt, yani bana ekli nüshası ele geçmedi, boş nüshası elime geçti. O nüshayı açtığın zaman böyle internetten günceleyeceksin. Hmm, Ama birisi, nasıl? tabii onu öyle elden alsan öyle olur. Ama biraz vakit alıyor çünkü 55 bin küsur kitap var. Evet. Bir de beş bin da pdf var. Ben önce şu anda hmm. e, kitapları indiriyorum. Ondan sonra düşünüyorum yani pdf'ler indireceğim. Bakalım boyutu kaç olacak. Bu normal güncellemede olmuyor mu hocam? Ya Ahmet şimdi bu normalde biliyorsun sana Şamile'yi anlatırken söyledim. Normalde biliyorsun Şamile yeni Şamile'ye kişiler kitap ekleyemiyor değil mi? Öyle kural. Evet. Orada ne yazıyordu Şamil'in açıklamasında? Diyor ki, elinizde diyor Şamil'e eklenmesini istediğiniz kitap varsa bize gönderin, biz uygun görse ekleriz diyorlar. Yani şuradan Şamil'e yazabiliyorsun Hadi. şu meyime. İşte bunu yapanlar tabii nasıl yapmış bilemiyorum. Normal Şamil'e program güncelleniyor, Şamil'deki kitapları alıyorsun. Ama Şamil'in dışında kitaplar da alıyor tabii. Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Ama gördüğün gibi, bak şu anda 35.683 üçüncü kitabı indiriyor şu an. <gülüyor> bu aşağı doğru tamam. gidiyor yani. Tamam mı? Baya bir sürecek hocam aynen. E bu, Siz nasıl yüklediniz hocam? Efendim, e, tekrar söyler misiniz? Yani nasıl bunu yüklediniz şu an? Bak e, şu anda Ahmet, 5104 Musavverat dedi PDF var. Şu anda güncellenmesi gerekiyor. Evet. Bunu Ahmet bir ara fakültüye gelince benden alabilirsin. Yani direkt siz e, nasıl alacağız hocam sizden? Flash'a mı atacaksınız yoksa başka o şey mi? Öğütü yüksek olur flash'la. Boş halini alırsın. İnternetten güncellemek istiyorsan boş hali 300 küsür megabayt bir şey yani. Boşam hiçbir kitap yok içinde. E, sizin vereceğiniz nasıl bir şey hocam? Yani ya bu öğütüne kadar? Zaman eğer harici falan gelirsen, uğraşmak istemiyorsan bunu alabilirsin. Ben. Sizin şu an yüklü olan şeyi diyorsunuz. Yüklü, bak, ben bak, güncelleme daha bak, devam ediyor daha şu anda. 35 bin daha kitap eksik. Yani sizden mesela hocam hepsi güncellendiğinde bu güncellenmiş şekilde güncel alabilirim yani. Tabii Şamile'nin bu özelliği var. Biliyorsun normalde Şamile kurulmadan çalışan program. <gülüyor> ne oluyor? Ee, bu şekilde birisinden son güncel halini alırsan o, o halinde onu kullanabiliyor. Ama ne olur? Evet. Sana verdikten sonra buna yeni kitap eklerler. Sonra internetten güncellemen lazım alabilmem için. Hmm, evet. Burada Ahmet başka bir mesele daha var. Şimdi konumuz bu değil ama şimdi Ahmet gördün mü bak Türkçe künyebilgisidarında. Evet. Bu normal hmm. resmi cami e de yok. Evet. Yani Hocam bu, bu Zoteri'ye geçen bir e, şey göndermişsiniz. Tamam, WhatsApp'ta işte, onu. Yani, onu da ben internetten buldum. Bunlar hmm. bilgilerle irtibatlamadığım kadar Evet, evet. Bak görüyor musun bak. Buraya hatta inceleyemedim. Bu kitap tanıtımına e, DİA'dan da falan bilgiler eklemiş Ahmet. Her kitapta olmayabilir. Çok iyi. Şimdi mesela şöyle diyelim. E, Netsiyeler Uşanlı'yı da bizim öndeki dersimizdi. Şu kitabı açalım. Açtık. Ee, bir takadüme tıkladığımız zaman müellif dedik. Ben müellif hakkında bilgi var. Burada henüz Türkçe bilgi yok. Kitap dedi, kitabını biliyorum. Bazı bilgiler şu dünyadan buraya eklenmiş ama daha ben tek tek bakmadım. Yani e, burada Ahmet, evet. Yani bu açıklaması şu Ahmet bunun. Bak. Şuraya tıkladığımız zaman Cedidil Islar'da biliyorsun Arapçada normal Şamil açıklamalar. Bunu Türkçe görüyor musun? Aa. Bak burada diyor 55 bin kitap vardır diyor. Yani bu açıklama ben okudum Ahmet. Diyor ki eski yeni bütün Şamil'e versiyonlardaki olan kitapların hepsi buraya eklenmiştir diyor. Eski evet. Şamil'e kişiler kitap ekleyebildiği için çok farklı piyasada şamiler vardır. Bak bunları yazmış artı diyor makfeya gibi diyor intensiverne kitaplar eklenmiştir diyor. Artı Kurame Pro diye bir program var. Ben yani ele geçti, şu an kadar elime geçmedi. Bu test yayınında Türkiye'de hazırlanıyor. İleride bunu diyor şey yapacağız. Yani bunun açıklaması da Türkçe Ahmet. Gördüğün gibi. Kolay bir şey var hocam. Bu size söylediğiniz biliyorum tefsirleri falan dekleseler vesaire. Yani ben bakıyorum unuttum. Ahmet maalesef mecrayı artmadı. inşallah artırırlar. Makale Siz şey yaptınız mı hocam? şey göndermiş miydiniz hiç mail? Hani tefsir eklensin Tefsirle diye. ilgili göndermedim. Ondan kendi açıklaması vardı. Biz kontrol edip bekleyeceğiz diye. Ee, Ama o da yazılabilir. Yani. Mesela istersen bir şuraya yaz. Mail. Şamile bir evet. Şey yaz yani. Evet. Dört gözle bekliyoruz de. Türkçe <gülüyor> selam da tamam mı? İnşallah. Ya yazmak hocam. lazım Ahmet bunları. Yani. Tabi hocam. Yani bu onları da harekete geçirir en azından. Ben onlara Tabii şey yazdım anlık. Ee, o aklıma geldi. Bu güncelleme ayarları var ya. Evet. Güncelleme ayarlarına biliyorsun şu khiyaratut tahmil diyor. Ee, bir kere ben şu anda kitapları otomatik yükle seçtim. İstersen PDF'leri otomatik yükle, istersen hem kitap hem PDF'leri otomatik yükle seçebilirsin. Ben dedim ki buraya bir de sadece e, Wi-Fi üzerinden güncelle seçeneği olsun ekleyin dedi. Aynen. Bu telefonlarda falan var. Tabii çünkü adam e, telefonun yani hattın şeyinden gidersen çok vakit alır. Bakalım artık ha. yani. Ben şunu anladım Ahmet. Çok talep olursa akıllarına yatarsa bunu ekliyorlar yani. Yani şeyleri e-mailleri e, e dikkate alıyorlarsa tamamdır. E, Alıyorlar. E, düzeltmelerde mesela ben şuraları oku Ahmet. Un Arapçasında ben okumuştum bir ara. Bak şurada e, evet. cilgü -cil Burada bazen şey var ya mesela diyor ki şu şikayeti aldık düzelttik falan diyor. Demek ki bakıyorlar Ahmet ya. Aynen. Yani bu ancak e, programı daha da mükemmel hale getiriyor. Tabi yani. tabi. Bu önemli bir şey düşün kullanıcıların hayır, problem olması gerekmez. Mesela sen diyebilirsin ya şu özellik de olsa işimize çok yarar. E, dolayısıyla bunları tabi yani arz talep meselesi diyorlar ya Ahmet. Aynen hocam. Yani bu Şamil'e böyle Ahmet. Çok iyi hocam. Yani, yani göstermek... belki de bir müddet sonra bunu dersler, de öğrenciler de benden talep ediyor. Ya hocam şu açıklamalar var ya mesularda, hani bunlar da Türkçe olsa diye. Belki de diyorum bir müddet sonra bunlar Türkçe yaparlar. Yani aslında kolay bir şey isteseler hemen yaparlar. Yani bunu hazırlayanlar. Evet. Bakarsın onlar veyahut da bu işin uzmanları, bana belki el atar bilemiyorum ben. Yani farklı dillerde aynen hocam kullanılabilir. Olur yani şimdi İslam ülkelerinin dilleri ekleniyor ya. Ama adam belki şöyle diyordur. Bunda Arapça kitap var ya Ahmet. Ee, yani Arapça zaten bunu duyanlar aynen Arapça biliyor Kitap eklenir. Müze kitap da eklenebilir o var ya. Hatta ben burada bir tane Türkçe kitap gördüm Ahmet geçen. Ek, ekliydi yani ha. Evet. Şu anda ben sana gösterecektim göremedim istedim. Tabii tabii demek ki yani ee, bu Şamile gerçekten farklı bir Şamile. Şimdi biz dersimize devam edelim. Buraya niye geldik Şamile'ye bilemiyorum. Siz hocam güncelleme yapıyordunuz oradan. Tamam, görünce tamam. Hocam, sana, sana ve diğer şey adam, bunu, bunu haber vermiş oldum. Tabii, bu biraz e, boyut çok yer kaplar. Evet. Dolayısıyla e, bu Şamile'yi kullanmak isteyenin biraz büyük bir harici harddisk olması gerekir. Veya bilgisayarının harddiskinin biraz şey olması gerekir. Hocam bugün evet. bitirecek evet. miyiz? Zotero'yu. Efendim? E, bugün bitecek mi? Zotero? Bugün bitiriyoruz. Evet, bugün bitiriyoruz nokta koyuyoruz. Şu anda son noktalarına bakıyorum. Bir şey kaldı mı? Eklemiş notu düzenlemeyi anlattım değil mi? Bunda bir soru tutmaması evet. lazım. Evet. Şimdi dipnota aaa Aynı müellif ekleme yapmak istersek nereden yapacağız? Ee, tamam bu soru işini ben sana sorayım Ahmet. Şimdi Zotero'da A müellif kısaltmasını otomatik ekletmenin şu anda bizim bildiğimiz bir yolu yok. Ancak isnat sistemi diyor ki bir düp bir yazar, arka arkaya birden fazla eserin ekleyeceksen diyor. Örneğin İmam Gazali'nin birden fazla eseri var değil mi? İmam Şafii'nin var. Diyelim sen bir dük notta İmam Şafii'nin hem El Ümmü'nden hem de El Risalesi'nden bir bilgi ekleyeceksin. İlk eserden önce İmam Şafii'nin adını tam yazdım. İkinci eserin başında diyor, adını yazmayacaksın, A müellif kısaltmasını kullanacaksın diyor. Yani aynı müellif anlamında. Şimdi bunu Ahmet şeyde yapamıyoruz. Zotor'a bunu otomatik yaptırma bildiğimiz yolu yok. İşte bunu nasıl yapacağız Ahmet? Bunu işte yapacağız. E, Elle yapacağız ama elle yaptığımız zaman elle yapılan değişikliği biliyorsun e, güncellemede, refreshte ne yapıyor? E, e, Zotero uyarı veriyor. İşte bu uyarıyla karşılaşmamak için bunun pratik yolu ne olabilir? Bunun pratik yolu şudur. Klasik görünme geçeceğiz. Tamam mı? Eseri seçtikten sonra editörü göstereceğiz Burada örneğin yani şu anda o eser değil de şunu farz edelim. Ahmet Cevdet Paşa'nın iki eseri var bakalım bizim şeyleri? Önce onu atlayalım. Değil, yani bunu editörü göster kısmından örneğin şu aynı yazar olduğunu farz edelim. Şu değil de hani farz edelim. Tamam mı? Bu eserde Ahmet Cevdet Paşa'nın farz edelim. Zaten birinci eserden önce Ahmet Cevdet Paşa yazdı. İkincisi eserden sonra aynı müellif kısaltması elle yazacağız. OK diyeceğiz. Bak bu geldi. Refresh'e bastığımız zaman uyarı vermiyor Ahmet. Gördün mü? Evet. Bu anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Bunu da burada anlattık. Word ve 50 eklersek dedik. Evet, not ekleme alamını kullanırız. Az önce söylediklerimi anlattı. Kaynakçı şey, güncellemek için refresh'i tıklıyoruz. Bunu zaten söyledim dersin başında. Değil mi? Evet, söyledik. Evet elle değişiklik yapma konusunu anlattık. Bazen e, yani külüye içerisinde değişiklik yaparsak elle refresh'le uyarı veriyor. Ama editörü kullanarak yaparsak o sıkıntıyı aşıyoruz. Şimdi başka bir şey Ahmet, Word'un dipnot eklemesiyle de kaynak ekleyebilir miyiz Ahmet? Şimdi birinci dipnotu Zotero ile ekledim. Hani normalde böyle yapmamak lazım oldu ki Word'la araya bir dipnot eklemem gerekti. Bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Herhangi bir uyarı vermiyor. Hemen deneyeyim. Bak geldim Word'a. Başvurular, dipnot ekle. Bak bunu da Word'la ekledim. Bunda bir sakınca yok ama pek bunu kullanmamak lazım. Şimdi Zotero'yla ekleyelim. Zotero'yla eklemek lazım ama arada belki istisnai bir şey eklemek gerekirse bunu yapabiliriz. Yani. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet. Tamam kaynakça oluşturmayı söyledik. Yani ne yaptım? Tekrar gösterelim dersin başına gösterdim. Bütün dikmode ekranları bittikten sonra zotero kısmına geliyoruz. Et Ed edit biyografi dediğimiz zaman <gülüyor> niye eklemedi? Ha bunları gösteriyor burada. Ha, bunları seçmemizi istedi. Niye istedi bunu? Evet. Yani şu anda normal Ahmet bunu eklemesi lazım. Tıkladık. Ay bunu niye seçmeye çıkıyor? Ben anlamadım. Şu anda bir hata veriyor Ahmet. Niye veriyor? Ben de bilemedim. Dersin başında hatırlarsan bunu ekledik, oldu. Şu anda bir sorun var, nedir ben de anlamadım. O zaman bir şunu silelim. Sorun nedir, anlıyor. Evet, şimdi önce bir dipnot ekleyeceğiz. En az, bak kaynak oluşturmak için anlıyor, en az bir dipnot eklemek lazım. Yoksa, bak deneyelim, yoksa ne yapacak? Dur, onu. Bak, bunu tıklayınca kaynakçı eklemek çıkıyor şimdi. Enter'a bastım. Akıncı'dak en hat oldu ya, demek. demek ki bir sıkıntı var. Motorda bir sıkıntı var. Tekrar deneyelim. Evet, kaynak ekledi. Bir tane daha ekleyelim. Evet. Şimdi geldik şey kaynakçı oluşturmaya tıkladık. Evet, Ahmet bu niye böyle yaptı ben anlamamadım. Sen deneyebilir misin Ahmet seninkinden? Yani dersin başında burada gösterdim sana, gördüm sen de. Normalde bunu oluşturması gerekiyor. Tamam kaynağı ekledik. Bir kaydedelim. Kaydettik. Tamam. Şimdi bunu et edit dedik. Kaynakça düzenine çıkıyor. Acaba stil mi seçili değil? Yok seçil mi tamam. Evet sen bir dener misin Ahmet? Tamam hocam. Yani şu anda bilemiyorum ya bir hata veriyor. Yeni bir borç sayfa seçelim. Evet. Yeni bir dipnot ekleyelim. Seçtik. Enter'a bastık. Dipnot ekledik. Şimdi kaynak çalıştığına gelelim. Evet, şu anda oluştuğumluk. Demek ki o Word'da bir sıkıntı oldu, tamam mı? Word'da evet. kaynıldı, Artık bu zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Evet, bunu da ekledik. Eğer hiçbir şey eklemeden bunu tıklarsak, bak uyarı veriyor demiştik. Az önce bunu yapamadık, şimdi yapalım. Bak, önce diyor bir alıntı koymalısınız diyor. Yani hiçbir e, zotero ile alıntı eklememişsek kaynakça oluşturmuyor. Tamam. Şimdi Zotere kullanma hakkında Ahmet. Biz bu videoları e, çekiyoruz. Değil mi? Zaten sizinle paylaşıyorum linklerini. Yani. İnternette de Muhammed Tarakçı Hoca'nın bu Uludağ Üniversitesi'nde hocamız. Bunun bloğunda bilgiler var. Kulal Öney Burak Urfa'da olması lazım. Yani. Bunun bakın, 24 adet videosu var. Ben bunlara baktım, yararlandım. Bunları da size tavsiye ederim. Yani ben 2019'da bakmışım belki yeni videolar eklenmiş olabilir. Bakmadım yakın zamanda. Bir de Coşkun Palat Kasım Bilgin Hazar Zetora kitabı isimli bir 2015'te hazırlanmış bir PDF var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Evet, böylece Ahmet Zotero dersimizi bitirdik. Umarız sizlere faydalı olmuştur. Evet. Şimdi kaydı bitirebilirsiniz. Kaydı kapatayım.